Kudretinden sual olunmaz, çok geniştir diyorsun. Hem bizi bütün sevgi ve muhabbetiyle her yanımızdan kuşatmıştır diyorsun. Hem de korkuyorsun. Öyle değil mi? En büyük korkularından bahsedecek olursak eğer, hayatı idame ettirmek için gerekli olanlar olduğunu düşünüyorsun. Değil mi? Rahatım ama yere gelince beni üst ediyor diyorsan eğer, henüz Rabbini tanımamış olabilirsin. Her seferinde arada kalıyorsan dinle bak. Rabbimiz ne buyuruyor? Bismillahirrahmanirrahim. Şeytan içinize yoksulluk korkusu düşürür ve çirkin şeyler yapmanızı emreder. Allah kendinden bir bağışlama ve lütuf sözü vermektedir. Allah her şeyi kuşatmakta ve her şeyi bilmektedir. İnsan Rabbin tanımada en çok engel olanlardan birisi şeytandır. Şeytan zaten bununla görevlidir. Tanımaya, yaşamaya, tefekkür etmeye ve tezekkür etmeye engellidir. Ayeti kerimede Hazreti Allah şeytanın vaadinden bahsediyor. Ona vaat etme imkanı verilmiş. Verdiğini izah ediyor. Cenab-ı Hak bizleri uyarıyor. Şeytan bize fakirliği vaat ediyor. Böyle giderse fakir kalacaksın. Kendini düşün. Sakla, biriktir, paylaşma, yarın bugünden beter olacak diyor. Garip olan insanlar da birbirine aynı şey söylüyor. Sanki şeytanın görevini üstlenmişler. Birbirlerini fakirlikten muzdarip olmakla korkutuyorlar. Özellikle de bu dönemde. İşsiz kalacağız, aç kalacağız, kötü günler bizleri bekliyor diyorlar. Tedbir ile paniği, çalışma ile salıvermeyi, mücadele etmekle kaçıp gitmeyi birbirine karıştırıyorlar. Ve hatta böyle bir hayatı yaşayanlara acıyan gözlerle bakarak etmeyin, eylemeyin diyorlar. Peki sorumuz şu. Şeytanın vadim üstündür insanın yalanı mı? Yoksa bunlardan daha üstün olan tek ve yaratıcımız Hazreti Allah'ın vadim üstündür. Hangi cevabı vereceğinizi elbette biliyoruz. Ama gelin görün ki dilden çıkanla hayatta yaşananlar aynı değil. O halde sözümüzde ve özümüzde bir karmaşa var. Sokaklarda var olması beklenen kaos, vücudumuzu sarmış da haberimiz yok. İlla ki vardır diyorsanız siz de kendi alanınıza kalmışsınız demektir. Eğer haberiniz olsaydı bu kaosu yaşamazdınız. Unutmayın ki kaos kendisine kaos denilemediğinde kaostur. Herkesin kaos dediği şey karmaşadır. Gelir geçer, kaos dediğin fark ettirmez, ezer geçer. Rabbimizin vaadi bu yalanlardan çok daha ötede. Hem mağfiretinden hem fazlanın genişliğinden bahsediyor. Nimetleri elde etmek için ilim verdiğini buyuruyor. Başka insanlara yardım edebilmek için eşsiz kudretiyle bizlere her an tecelli ettiğini beyan ediyor. İnsanoğlu çirkinliklerinden ve başkalarının önünü kesmekten kendini bir alı koysa, başkalarını korkutmaktan bir vazgeçse kendisi o günü misahil olacak. Muhabbetle Rabbimizin istediği ve emrettiği hayata yaklaşacak. O zaman korkmayacak, korkutulamayacak, korkuyla hareket etmeyecek. Başarıyı Rabbimizden bilip onun rızasına kavuşmak için dünyaya keşfedilmemiş yenilikleri sunanlardan olacak. Vakur bekleyiş sahibi olacak. Huzurla çalışan bir inkılap eli olacak. Bilenlerden olacak. Bir şey olması gerektiği zamanda olması gerektiği gibi olacağını bilenlerden olacak. Böylece inşallah ümmeti Muhammed'e hizmetkarlardan olacak. Bilmenin ve yaşamanın hep mümkün olduğunu söylüyoruz ama en zor tarafı da bu zaten. Vadi ilahi mi yoksa vadi şeytani mi? İşin hakikatine gelince başkalarının size dolar şu kadar olacakmış, işler çökecekmiş, ekonomik kriz geliyormuş, evimizi alacak ekmek bulamayacakmışız demelerine hiç aldırış etmeyin. Gerçeğe gözünüzü kapatmayın ancak gelecek olan fırtınadan da korkmayın. Korku gerçeği ortadan kaldırmaz. Gerçekle mücadele etmenize engel olur ve sizi tembelliğe sevk eder. Hazreti Adem Efendimiz'den son insana kadar herkesin rızkı tayin edildi, vakti belirlendi. Bizim derdimiz tayin edilen rızkın helaline kavuşmakta. Bizim derdimiz bir ve beraber olup ümmeti Muhammed olmakta. Böyle olursa Rabbimizin vaadi hasıl olacak. Fazlı kerem ulaşacak. Şeytanın verdiği tembellik, korku, israf ve bütün illetler Allah'ın izniyle aşılacak. Kalın sağlıcak.